Biz geldik, yeni bir konsept deneyelim denedik, Şahmaran'ı konuşalım dedik ama şöyle bir ilginçlik oldu, ben izlemedim, Esra izledi. Dolayısıyla bundan sonra da böyle izlediğimiz şeyleri yorumlarken bir kalıp takip edelim dedik. O kalıptaki soruları şimdi Esra'ya soracağım ve bakalım Şahmaran nasıl bir dizi? Hadi bakalım. Eyvallah. Bakma onlara bakma diye böyle Göremiyorum 5 tane soru altında tutamıyorsan. İlk sorumuz çok basit. İzlenir mi izlenmez mi? Evet ya da hayır. Detayı yok. Hayır ne demek detayı yok uzman? Niye çağırdın? İşte sorularla yok. gireceğiz detaya. Belki. İkinci soru hazır mısın? Hazırım. 10 üstünden kaç verirsin? 5 Bunu buçuk. soracağımı düşünmemiş mi? 5 buçuk. Hmm, niye? Belki dediğini şimdi daha iyi anladım. Okey, sence bu dizi kimlere göre? Kimler izlemeli, kimler izlememeli? Seks sahnesi sevmeyen insanların izlememesi lazım. Çünkü çok erotik. Ya, seks Keşke sahnesi çok yok, kayda değer bir şey kaçırmıyorsun. Ha, tamam. Ama sürekli bir Serenay Sarıkaya'yı soymaya dair bir yönelme var. Çok da ee, akses Bir daha şeyden olabilir hani böyle normal bizim dizilerde kimseyi soyamıyorlar, istedikleri gibi küfredemiyorlar, istedikleri gibi sigara içemiyorlar falan ya. Hepsini ee, yapıyorlar platform burada. Platform filmlerinin hepsinde böyle bir bu özenti gibi oluyor. Ama ama hani bunlar hayatta var aslında yani hepsi sigara da içiyor, sevişiyor da vesaire dahil etmeliyiz ama çok zorlama bir dahil etme var. O yüzden Türk dizileri sevenler çok sevmeyebilir. Öyle düşünüyorum. Birazcık Batı özentisi gibi bir film olmuş. Çok da şaşırtıcı bir şey değil aslında. Ya şey evet ama oldu. bunu artık bir Türk filminin kırıyor olması lazım. Tamam yani biz de ediyoruz tamam. Mesela bir tane sahne var. Sahnede Burak Deniz galiba neyse başrol erkek olan Maran isimli olan. Göle çıplak atlıyor falan. Kız bunu görüyor. Tepki vermiyor devam ediyor falan. Ya bana da biri desin ki Adana'da çekilmiş galiba. Bilmiyorum bir hani böyle göle çıplak girecek bir adam kadın da ona bakıp izleyip sonra vav wow olup devam ediyor. Yok öyle bir şey yani. Birazcık gerçekçi, gerçekçi olalım yani. Çıplak. Çıkacak da sen de buna hiçbir şey yokmuş. Normal bir hareketmiş gibi karşılayacaksın. Katılmıyorum. Yani kimler izle izlerse keyif alır? Batı <gülüyor> özellikleri. Bato özenleri. Gerisi hayır. izlemesin mi? Şöyle biraz daha Türk dizisinden ya yeter ama bazı şeyler de var hani biz de öpüşüyoruz, biz de sevişiyoruz diyen kesim izleyebilir. <gülüyor> Okey. Ama o kadar keyif alır mı? Çok sanmıyorum. Neler iyiydi? Neler iyiydi? Bence hani sahne geçişleri, genel düzen iyiydi. Kurgusum hikaye mı? aslında şey olarak mantıklıydı. Yani evet akla gelebilecek onlardan bir tanesi. Çünkü biz genel olarak zaten böyle efsanelere mito gerçekleşen. Evet mito, onlara inanıyoruz. Ben inanmıyorum bu arada. hani ekstra inananı var. Ama inananı çok. Doğal olarak güzel bir mantık. Hani böyle bir de şey gibi değil. b korktum falan değil yani. Hani böyle daha içine edilmiş bir hikaye. Oyunculuklar iyi. Bana göre öyle değilse size göre onun da değil. Hikayeyi yavaş yavaş anlattılar. Hani başında hadi bu böyle deyip salmadılar. Türk dizisi alışkanlığımı ne? Gene bakışma sahnelerimiz tabii ki vardı böyle uzun süren. O yüzden kötüydü. Neler kötüydü? Bakışmalar. Bazı karakterler vardı ama yok gibiydi. Hani anlatmasan da olurdu. Niye anlattın? Daha iyi bir akış yakalanabilirdi diye düşünüyorum. Daha hızlı ilerleyebilirdi bazı şeyler. Soru işareti kaldı bazı şeyler. Daha iyi cevaplandırılabilirdi bazı şeyler. Yani ilerleyen sezonlara için bırakılmış olabilir mi? Yoksa sen... Yok. Hani sonucu anlattılar ama hani bu muydu yani? Bunun için mi bekledik falan oldu yani. Konu iki kişinin günün sonunda sevişmesine geldi. Seviştiler ve işte kızda bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Diziyi izlememiş biri olarak söylediğin her şeyden benim anladığım Dereki. Son derece M yani Me evet ama şu var Ben biliyorsun ki hep bunu söylüyorum Bir Türk dizisinin özellikle böyle farklı şeyler denedikleri şeylerin Desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum Çünkü işte zengin kız fakir oğlan bilmem ne falan hala hep aynı kalıplar Hala ekranda hala aynıları var Bunda yok mu? Bunda yok tam çocuk zengin büyük ihtimalle. Yani kızda... Tamam, ama konu o değil yani. Değil konu yani. onun zenginliği konu değil. Yani. Konu ona çıkmıyor. O zaman izlenir mi, izlenmez mi? Yemek yerken falan izleyebilirsiniz. Kitap okurken izleyecektim en kötü utanmasam. <gülüyor> o, o kadar reklamının yapıldığına değecek bir şey değildi kesinlikle. Yani sen o oyuncuları o bütçeyi ayıracağına azıcık kız. Hani bir tık alt segment bir oyuncuya ver. Çok daha iyi bir senaryo çıkar. Ama işte bizde öyle olmuyor maalesef. Yıldız de, alalım, oyuncu izleniyor. Yıldızdan izlenir edelim. zaten. Tamam izlenir de. Hani bizde sadece iyi bir oyuncu var ya da çok bilinen bir oyuncu var. Yani iyi de oyuncu olmasına gerek yok. Bilinen bir oyuncu. Atıyorum Serenay Sarıkaya çıplak görmek isteyenler izlesin gibi bir şey oldu e, Saygı da öyleydi biraz. Yani saygı iki daha iyiydi bence. Tabii, bayağı daha idi ama iki tane hit oyuncu koyalım. Onların aşkına ama yani. mesela onun senaryosu mantalitesi biraz daha şeydi yani. O gene daha iyi bir daha mutsuzlu. iyiydi Hikayesi de, daha iyiydi. Evet. Hikayenin sürükleyiciliği daha iyiydi. İşte karakter analizleri çok iyiydi. Psikolojik sorunlarını bile görebiliyorsun. Ama bunda yoktu. O <gülüyor> zaman bence buradaki cevap izle İzlenir mi, izlenmez mi de bir şeyler yaparken arkada akabilir. Yani. 10 üzerinden 5,5 vermiş Esra. Şahmaran yorumumuz bu. Çıpla sürekli soymaya çalışmayın oyuncuları. Evet çıpla kallerini merak ediyor olabiliriz ama gerek yok. Bye. Bye. Fişt, fişt, fişt